Evler akkerdan altında çiftedir benler okunalı parmaklarda o beyaz eller Yolcu yolunda neyler bu güzel Yüce başına yekin ekilmez Yağmur yağmayınca kökü sökülmez şu gençlikte hasretlik çekilmez Kaldım meceli dağlar başında Yüce dağ başında Karlar erimiş Ovalara karlar yağmış Yükseklere buz Gel sarılalım kaçalım incefellik 1927 doğumlu. Esas 26'ya şu kardeşim benim o 28. Ben hani askere üç tane kardeşim vardı. Bir de beni aldılar dört tane oldu. altı kardeşiz biz, sık olmuşuz. Ondan sonra ben tekrar onlar Şiyitler şey gelip Ben bir kardeşim vardı. Bizim 250-300 koyunumuz vardı. O koyunları yalın sakından gelmez, ziyan olmasın diye beni hani yardımcı olarak babamın yanına katıvadı. Bir ufacık kebenek dedi bana. Yedi yaşındaydım bak, o, okula daha gitmediydim. onun öğretmencika öğretmen Mehmet geldi dedi, babamın adı Mehmet dedi. Mehmet dayı dedi, oğlanın birini dedi, okula yollamayın, onu götüreceğim, okula götüreceğim dedi. O zamana kadar bu peki dedi, ben yedi yaşında okula girdim. Okuldan kere üç sene okudum, peki dereceyle üçüncü sınıftan çıktım. Bizim köyün güzel hani bir köydü oldu benim günümde. Atatürk'ün öldüğü sene okuldan çıktım 1938'de. Ondan sonra tekrar ben o okuldan çıktığım ev babamı Yine onun yanına katı vardı. Bir babamın asker ettiği bir yörük vardı, kes çavuş diye. Onun yanına biz kışın oraya gidiyorduk. Acıdere Dere Köyü vardır. Acı Köyü'nde onun yanında duradım ben üç ay. Hıdrellez'e kadar tekrar buraya geldim. Burada yalnız başıma koyun gidiyordum da 11-12 yaşlarına. Ondan sonra kardeşlerim askere gidince, bu da hakkında gelemedi. O bir birader o zaman da, o da iyiydi. O kadar ki ben açıyla işbirlik yaptım. O, o da hakkında askere gidemedi. Bir de asker de hastalandı. Ondan sonra ben tekrar askere gittim tekrar. Askerden gelince, orada askerde 3 sene askerlik yaptım. Nerede yaptın He. Mustafa amca? Sivas Sınzara kazasında. Orada askerlik yaparken bizim yüzbaşım vardı, İstanbullu Celal Torali diye. O beni çok severdi. Sonra beni dedi, seni ben çavuş edeceğim dedi. Ondan sonra başta Erzurum'dan çavuşlar vardı. O zaman ben tabii genç olduğumdan yüzüm parladı koyun gütümden ilik gibiydim. Beni karısını, o zaman yüzbaşılara şey hademi seçiyorlardı. Hemşire seçiyorlardı, beni çavuş hani çavuşa atıyordu, beni kilere nöbete yolladı. Hanım gelmiş, saç bir adam götürmüş, onu da yenmemişler. Tekrar bana geldi, dürüst bir çocuk var dedi, Hayrettin Kuyvadır, benim hemşireyi Onu yolladım, onunla geçindiler, şey ettiler. Ondan sonra ben askere gittim, askerde çavuş oldum, altı ay gördüm. Tekrar kuskördünce bir general geldi, üçüncü ordu komutanı, İzzettin Aksolur. Ondan sonra bir de şey geldi. Zeki Okan'de Kolordu komutanı ikisi bizim böyle tatbüş ettire. Ondan kere astım vardı Buldurlu. Ona sordu. Astım memir dedi. Harbi diyorsun da sağımıza top mermis civarın solumuza da şey bunu nasıl ateşçe git erlerine komut ver dedi. O da dedi yavaşçalık. Yanındaki de ben bile zor duydum. Benim takım dedi, yavaşça Avcı Zenciri'de beni takip et dedi. O da hemen kalktı, Avcı zincirinde, kalktı, hemen açık gitti o ağaç düdük çaldı general. Gel dedi, yüzbaşı dedi, yüzbaşım dedi, yere komut verecek çavuşum var mı dedi. O da var generalim dedi, aslan çavuş çık dedi bana, hiç adım bir söylemiyor Allah, hiç soyadım adımı Allah. Aslan çavuşu çık dedi, ben vardım. Bir selam çaktım general'a, buyursayın sayın generalim, dedim. O, o da dedi, oğlum dedi, aynı buna verdiğim şeyi dedi bak, duydun kulağınla dedi. Sağına soluna mervi düşüyor dedi, kurtarmamı kurtarmamak için bir komut ver dedi. Soğuk general'ım vermiş, vermiş olduğum general, sözünü yerine getireceğim dedim. Ondan sonra ben vardım, yer yattım başına, onlar mevzide kahura kadar çukurun içinde öyle. 35 denek işte, aşağı gibi diye. Benim takım dedim. Harbi yazdım sağımıza soluma mermi düşüyor dedim. Aralıklar 15 adım dedim. 15 adım adımı gözünüze kestiren, beni takip edin dedim. Marş marş bir komut beydim hani yüksek konuşuyorum ben. O zamana kadar ben bir kilometre ileri gitmişim. Düdüğü zor duydum. Ondan sonra en arkada er çıkmış bir general, general çıktı. General. Ondan sonra dedi general. Oğlum gel bakayım buraya çavuşum dedi bana, böyle koca general çavuşum gel buraya dedim. Vardım bir selam çaktım, buyur general. Oğlum sen kaçıncı sınıftan çıktın dedi bana. Ben de sayın genelim bizim köyümüz üzerinde bir köy ufak köy dedim. Benim gündü beş yoldu, üçten çıktım peki derece müşahedetlenme ama dedim. Ulan çavuşum dedi. beşten olaydın dedi. Şimdi bu Aslı Yemen'in terfiyesini Sen seni omzuna takardım dedi. Al, Alay komutanına kadar böyledim. Bu alayı komut ver Esen'e dedi bana. Sağol generalim dedim. Ondan sonra bir alkış şey, subayla general. onlar sonra ben yerime yüz başladı oğlum yerine gittim dedi. Onlar subayla beraber gitti. Kaç yıl yaptınız Mustafa 30 sene. Otuz ay, <gülüyor> 30 ay. 30 ay? Ondan 36 yıl açık e mendiriz rahmatı. O zaman 30 ay yaptım askerden gelince neler yaptın Ondan İyi. sonra gelince ben askerden tabii bunla yetiştik, bu başladı bu da 28 doğumlu bu ilaçberlik yapıyor ben koyun güttüm bizim birader var muhtarıdır. Bir baş olmazdı herkes malını besin ayıralım dedi askerden şietle şey geldi lan onlar. Tekrar koyunları üleştik üleştikten gel herkes koyunu aldı gütmeye başladı ben tekrar benim hanım elverişliydi bak, Bunları hep o kurdu böyle, hünar kolları. Askerden gelince mi evlendim? Askerden dedi. gelince evlendim. Ondan sonra koyunu başladım, 30 sene koyun gittim. 30 sene koyun gittikten sonra tabii iyileştik, halimatım iyi oldu. Büyük var, 50 tane kuzu aldım, şey, 30 tane kuzu aldım, 20 de kendine kattım. Bir sene gittim, toklu oldu. O zaman mal, para yetmiyor be. Şöyle koyun, tokla, kuyruğunu çekin. 50 bir yendin 100 lira, 50 bir yendin 100 lira. 50 kuzu sattın, 5 bin lira, milyon para etti, 100 liradan. Gittim, ovadan bir tarladım, Ondan sonra ovadan tarla aldım. ona geri, oradan aldıktan geri, ona mancera ettim. İle kaldırdım oradan, amale götürdüm. Tekrar kalktım, bir adamla geldi. Öyle ben ipotik tutacağım, benim tarlaya logo dedi. Mallığı ver dedim, vermedi. 3 milyon verdim ona, 5 sene mi ödedi, altı sene de mi ödedi, on ton pamuk kaldırdım orada, Oradan sattım, Cengiz'le bir ev yaptım. Şu Oğlum var, bir tamirci, iki de kızım var. Biri buranın belediyesi de bu çocuk biliyor ya, başkan. Birinin oranı biri de böceli yengi zengin adamına verdim orada, rahatları bir de yok. Kaç tane çocuğun var Mustafa amca? Üç tane, iki kız, bir oğlan. Oğlana da bir ev yapmadım oraya, iki katlı betonarme. Oğlan tamirci para yırttı. Bir de kendi yaptı. Beşinci katta duruyor. Şimdi oğlan benim medyimi kiraya veriyor. Ne güzel. Ondan sonra galiba tekrar... ...birini koyup bir koyunu küçükten geri gari. Ondan sonra... ...baktım oğlan arkamda yok. Karı da yaşlandı. Öyle dedim ya kaç koyunları satayım dedim. Bizim biraderin oğlu var. Almanya'ya gitti. O da geldi. iki sene, üç sene durdu. Öyle bana çavuşam dedi. Bir araba alalım ikimiz dedi. Senin paran var dedi. Tekrar koyunları sattım. 50 bin lira o kattı. 50 de ben kattım. Milyon bir kamyon aldık. Ajantadan, Mesin Özgür'den şeyden. Denizden. Kamyonculuk mu yaptın bir de? He, bir de kamyonculuk. 10 sene Türkiye'nin her tarafını bana sor. Gözüm bağla İstanbul'lu karış karış bilirin her yeri. Ne yaptın? Kamyonculuk, kamyonculuk yaptım. Kamyonculuk. Ay ne üzüm bir şey mi taşıdın? Sebze falan mı taşıdın? Ne yaptın Burdan e, Buradan Hunaz'dan Tomas Serah'da Konya'ya. Konya'dan yük saradık, denizde, denizden üzüm çıkardı o zaman çivri üzüm satardık Erzurum'a. Erzurum'da durak üzümü sattıktan her Manisa'dan bir çiftlik sahibi geldi, orada camız aldı Ardağan'dan. Onun camızı süredik yükledik ki arkadaş sülerli vardı onunla beraber. O zaman Manisa'ya yüz sefer camız sardım, geldim Ardağan'dan. vardım köprünün başına geldim, arpa çay geçiyor altından. Bir anda şey var, Görün yani, bir anda bizi ciğera yaktılar ikisi, beni de verdiler. Ondan sonra arabayı yükledim, geldim ben Yerzurum'dan. Ondan sonra baktım, ikisi ver kaza yaptık. Böyle bunun sonu yok dedim, kaç dedim, ben, arabayı da satayım dedim. Arabayı sattım, bu da bir şey almaya kalktık. Bir şey almaya, bir şeyin parası bizim kızın oğlu var. Almanya'dan geldi paralı. 50 o kattı, 50 de ben kattım bine, arabayı sattım da para vaga. Ondan sonra <gülüyor> o bizim biraderim o da açık, hani ben uyanıyordum açık, Ola, o bize biçer pıştırmaz dedi. Ben gitmiş, kamyonu bağlatmış, sattığımız kamyonu ödemediydü daha adam, hepsini vermediydi. Bağlamış, çavuş dedi, biçerim parasını al gel dedi bana bak oyuna bak, biçerim parasını al gel dedi, ikimiz arabacılığa devam edelim dedi. Gittim biçerin parasını, biçer de gelmiş de senin biçer bu dedi adam, götür dedi. Her görmüşün yani Mustafa abi, kamyon, He. hangisi daha iyi sence koyunculuk mu iyiydi? En iyi koyunculuğu gördüm, para bozdu onda. Yapıyor mu şu anda? Ben yapmıyorum ha, borçladım diye mi canım? Ondanken biçerin parasını aldım geldim, şoförde kardeşi 35 ay ödemedi. Arabanın çiyesini 250 milyara sattık, 125 bin lira paramız var milyon. O zaman kardeş baş şu adamdan aldı geld bizim parayı ödedi. Hadi araban götür dedik kardeş. O adam ondan sonra, ha birçer de, bir bir de. He, bir çiğ etti. Ben boşladım kardeş. Yaşlandım. Şimdi Mayıs'a da bağlandım. Oh. Rahatıma bakıyorum. Ayda bir milyon paralıyım. İşte hanım da öldü. 87 senesinde öldü. Şey, hey, 97 oh. 2097'sinde öldü. 7 7 8 senenin içine girdi. 2000 9'unda 2009'unda öldü. E ben kendim hani koyun güttümden orada aşağıda hanım gelirse. kendim yemeğin bile güzel pişirim ben. Yemeğin pişiren, gelen işte burada yatyan pencere yatkan sabah namazı 3'te kalkar namazıma gidiyor. Gel keyfim geldi. E, namazdan geliyor. Pazargın doldüren enerjim bol. Alıp yan yan geliyanga. Ben de diyor adam karı geldi. Bura dol bak bu. Anmısı Adem Müsemliye de Alacaksan dedi ben sana vereceğim dedi karı bana ben de almayacağım ben yaşlandım da ben boşladım evliliği hanımın yer, yaşayan yerine ben öküzü bağlamam dedi. <gülüyor> tabii öyle dedim karıları reddettim karıları gelecekti karılar bana. Almadım galiba. işte böyle yaşayacağım 90 yaşına gittim. İşleri bitirelim işleri anlattık teyze nenemin ismi neydi Mustafa amca? Mustafa Arslan. Hayır eşinin ismi neydi? Ayşe Arslan. Ayşe teyzemi nerede gördün? Nasıl beğendin? Nasıl aldın? Onu anlat bir de. Hiç e, anlatmadın Ayşe teyzemi. Öyle işte geldi. Burada tabii onların da vardı koyunu. Gider kişiye ki anlaştık aldım. Bu, aynı koyun. Onların da mı koyunu aldı? Onun babasının vardı? da vardı koyunu. Bak istersen fotoğrafını getireyim bakacaksanız. Getir, orada mı gördünüz birbirinizi? Buralardı. Benim orada karışık güdeydi onlarla. Kardeşi vardı karışık güdeydi koyunu. O da ona da ben karın boğazına şu kadar altın var, beşi birlikli, aynalı altına, büyük altına da. O benim kayına hani yoldaş etme için oğlan gelmiyor tamirci. Ona karın boğazındaki altınları verdim, bozdurdu. O da 50-60 tane koyun aldı, ikimiz karşı Onu Onda en sonra ben koyunları şey ettik, boşlukta kadar, o yalnız başına güttü. Bu ya da açta vurdular, birine çekemezdik yüzünden. Birine koyun alamamış, elde ne? onu onun koçu varmış. Kayın oğlanın ama. Ha, benim koyunun koçu vardı. güzeldi ne almış o. Benim damadım o şiyesine alıp amış. O da koçu beni ver demiş. Koyunlar teccarat bulunca sattı, teccarat ulaşmış. Koçu beni ver demiş. Adam da seni sattın adamı. Koçun sayısını almış. O da vermedi. Koçu vermeyecek de ona kızgırından torpil kurdular. Karajda öldürdüler adamı. Hacı'ya gittiniz mi Hacı'ya Hacı gidemedim? Hacı'ya gidemedim dayım. Parama da, bak amcam ma, O balını çekeyim, parayı vermedim. falan var, parayı vermedim. Beşen milyar azıman, Çalda bir adam vardı. Yılık boyun diye. Çağlı oğlum, şoförü. <gülüyor> Ona gidiyorlardı arabayla. Ben parayı verdim. Benim parayla Hacı'ya gittiler, ben gitmedim. Ben de azıman sinirliyim ben açık. Parayı o suyuyorum ben. Şimdi, o ayağımı o aldı alı var ya. Hayamına kodum ayağı ben. Kendi kendime suyuyorum. O, mı onun dedin? için'e gidemedim. Süymeden gidemedim. Adamla da sen zapt edemezsin diye benim güveye... Hacılığın gidersin diye gitmeyemen izledi. Gitmiyordu evet. acılığa. Onun için gitme. Benim güveye şimdi sen ayağını çola süyesin. Var öyle birininle kavga edersin, süyesin, bozarsın dedi. Günah çok güresin dedi. Onun için gidemedim. Hayırlısı ya. Hayırlısı. hayırlısı. Param bor var yine param ma. Gitmeyen üstüne işte. kadar onun için gidemedim. Şimdi nasıl geçiyor zamanın? Yalnızsın. Buyur. Yalnızsın şimdi nasıl geçiyor zamanın? Neler yapıyorsun? İşte koyun gittim diyene. Şimdi ne yapıyorsun şimdi? Şimdi, şimdi beni bir şey yapmayan gal. Beş vakit namazımı kılıyorsun. Camdan gelen bir kıvı atıyorsun. Eze sahte bakıyorsun. Şimdi beş mi? yine giderim namaza. Olsun yine de küfür etmiyorsun ama değil mi? Gitmem. Orada yetmiyorsun şey canım. Kamat bile derin. Hoca beni kamat bile okurum ben. Kendim... Koca namaz kıldırıp ben gamat eden işte kardeşim yüzük. Koca bölün işte gamat ederim ben. Okumuşluğum iyidir benim.